fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir, bu fonksiyonun tanım kümesi nedir? Grafikten bu mavi çizginin fx'in bütün fonksiyon tanımları olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Örneğin, x eksi 9 olduğunda fx nedir dendiğinde, buraya gelip bakıyoruz, ve bunun grafiği çizilmemiş, yani burada, x eksi 9, x eşittir eksi 9'un tanımı verilmemiş. x'in eksi 8 buçuk ya da eksi 8 olduğu fonksiyon da yok. Tanım kümesi x'in eksi 6'ya eşit olduğu yerden başlıyor. x eksi 6'ya eşit olduğunda fx 5 oluyormuş. Devamında da tanımlanmaya devam ediyor. Yani fx, x'in eksi 6'dan 7'ye kadar aldığı bütün değerlerde tanımlanmış. x 7 olduğunda fx 5'miş. x için eksi 6'dan 7'ye kadar, eksi 6 ve 7 de dahil olmak üzere bütün değerleri kullanabiliriz x bu değerlerden birini aldığında da fonksiyonun ne olduğunu bulmak için yukarıda denk düştüğü noktaya bakmamız yeterli olacak. O halde bu fonksiyonun tanım kümesi nedir? fx, x'in eksi 6 ya da daha büyük olduğu değerden 7 ya da daha küçük olduğu değere kadar tanımlıdır. Yani x, eksi 6 küçük eşittir, x küçük eşittir 7 eşitliğine uyuyorsa fonksiyon tanımlıdır. O halde, tanım kümemiz de budur. Hadi, bunlardan birkaç tane daha yapalım. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir, bu fonksiyonun tanım kümesi nedir? Aynı şekilde, bu fonksiyonda x'in, mesela, eksi 9 veya eksi 8 olduğu durumlarda tanımlı değil. x'in eksi 1 veya daha büyük olduğu değerlerde tanımlanabilir olmaya başlıyor. f eksi 1, eksi 5'e eşit. Fonksiyon, x en fazla 7'ye eşit olana kadar tanımlı. Yani eksi 1, küçük eşittir x, küçük eşittir 7. Fonksiyon bu eşitliği sağlayan her x için tanımlı. Evet, bir tane daha. fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bu fonksiyonun değer kümesi nedir? Bu sefer değer kümesi sorulmuş. Yani artık fonksiyonu tanımlayan x değerlerini düşünmüyoruz. Bu sefer y'nin alabileceği değerlerin peşindeyiz. Peki y değerlerimiz nereye düşüyor? y'nin yani fx'in alabileceği en düşük değer 0. Fonksiyon asla 0'ın altına düşmez. O halde 0 küçük eşittir fx. Küçük eşittir diyoruz çünkü x'in eksi 4 olduğu yerde y gerçekten de 0'a eşit. y'nin alabileceği en yüksek değerse 8. Gördüğünüz gibi f7 8 eşit. 8'den yukarı çıkmıyor ama 8'e eşit olduğu bir nokta var. O halde 0, küçük eşittir fx, küçük eşittir 8. Değer kümesi budur. Evet, eğlenceli değil mi? Bir tane daha yapalım, son. fx fonksiyonun grafiği verilmiş, bu fonksiyonun tanım kümesi ne? Yine bir tanım kümesi sorusu. Bu fonksiyon, eksi 2'den 5'e kadar tanımlanmış. Eksi 2 ve 5 de dahil. Eğer x, eksi 2 ve 5 arasında bir değerse, bu grafiğe bakıp fonksiyonun nerede tanımlandığını bulabilirim. f eksi 2 eşittir, eksi 4. f eksi 1 eşittir. 3 ve bunun gibi. Bu çentiklerin arasındaki değerleri bile seçebiliriz. Eksi 2 küçük eşittir x, küçük eşittir 5. Hepsi bu,